Merhaba sevgili takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sabah kahvaltınızı şenlendirecek omaç tarifimiz var. Yapımına geçelim artık. Yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı tavamıza alıyoruz ve eritmeye başlıyoruz. Omaç sabah kahvaltılarında pratik olarak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Aynı zamanda farklı olmasıyla beraber yumurtayı en azından yemeyen çocuklarınıza da bu şekilde yedirebilirsiniz. Ben bugün e, bu yapacağım tarifle iki kişilik bir servis hazırlayacağım. Bugünkü tarifimi ben iki yumurtalı olarak yapacağım. İki yumurtayı bir kabın içerisine kırdım. Ve doğrudan hiç çırpmadan bu şekilde boşaltıyorum. Ve ardından tavada karıştırmaya başlayacağım. Sarılarını dağıtıp. Bütün her tarafa eşit olacak şekilde hafif çırpar pozisyonda aynı zamanda kasık ateşte pişirerek bu şekli alıyor. Yumurtalarımın çok fazla pişmesini istemiyorum. Yaklaşık olarak 1 dakika kadar pişirdikten sonra kendi hazırlamış olduğum ve ufak ufak dilimlediğim yufkalarımı artık yumurtanın içerisine alıyorum. Ben bu tarifimde yufkalarımı evde kendim yapmıştım. Onları kullanacağım. Dilerseniz siz dışarıdan aldığınız yufkaları da ufak parçalar halinde doğrayarak ekleyebilirsiniz. Yufkalarımın hepsini ekledikten sonra bir tutam kadar da tuz ekleyerek ardından yumurtalarla yufkalarımı birleştirmeye başlayacağım. Alttan üstte olacak şekilde karıştırarak iyice tereyağını emmesini sağlıyorum yufkalarımın. Bu şartlarda da yaklaşık olarak yine 1 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz siz bu aşamada ufak ufak ince rendelediğiniz kaşarlarınızı da ekleyebilirsiniz. Yufkalarla yumurtaları da birleştirdikten sonra artık servis edilmeye hazır. Toz karabiber ve toz pul biber serperek artık servise hazır hale getirdim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Gitmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı ve videonun altında bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.